Bugün 21 Şubat 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, sabah Oğlak burcundaki Plüto ile yaptığı dik açının ardından 8.01'de boşluğa girecek. Sabah saatlerinde duygusal baskılar hissedebiliriz. Yakın ilişkilerdeki beklentilerimiz güçlenirken denge ve uyumu korumakta da zorlanabiliriz. Sabah saatlerinde kendimizi çok zorlamadan akışta kalmakta fayda var. Önemli işlerimize başlamak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Ay, öğlen 12.19'da Akrep Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün, Akrep Burcu'nda ilerleyecek olan ay, duygularımızı derinleştirirken, gizli kavramlara ve finansal konulara ilgimizi arttırabilir. Akşam ve gece saatlerinde Akrep Burcu'ndaki ay, Kova Burcu'ndaki Merkürle dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi dengede tutmakta zorlanabileceğimiz gece saatlerinde, sabit ve inatçı düşünceler sıkıntı yaratabilir. Çevremizle iletişimde, Aksaklıklara ve yanlış anlaşılmalara, kaza ve sakarlıklara karşı dikkatli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.